Çok güzel ya. Burası komple İsmail Emmi'nin. Yani Ercan Bey'in. Ercan Bey'i de bir çekelim şöyle canım. Yinekleri <gülüyor> de yakından çekeyim bari. Bunlar hepsi buza, değil mi? Doruttun mu? Inekler böyle ürkek oluyor herhalde. E şimdi yavru, çocuk. Hani... Çocuk, biz de yabancıyız. Yabancı. Tanıdığını çekilmezler, değil mi? Hı? Tanısa. Hı, Bu 150 yıllık ağaç diyor ne? E, aynen öyle. Vay be. babamın babası da bilmiyormuş tıkalı. Hiç de öyle yani yaşını da gösterecek kadar öyle bir yaşlı ağaç gibi de görünmüyor ha. Budanıyor baklıyor ya. He tabi. Pamuk salıyı bir daha çekelim. Gel de burayı seninle bir çiftlik yapa. He? Gel de burayı seninle bir çiftlik yapa. Valla ne bir, güzel olur. Büyük bir ahir yapa. <gülüyor> Valla hayat burada ben sana söyleyeyim. Sen zaten tadına varmış adam. Çok şükür Allah'a. Allah ya yani Şehrin ışıltısından başka bir şey yok ki. Şehirin ışılışından başka olan ne? Hani acil hastaneyle alakalı bir şeyin olduğum ayağının altında. Bilmem. Şimdi Bu tür şeyler. Onun dışında. Şimdi da da şehirde çabuk. olan her şey var burada zaten. Burada da çok çabuk. Şimdi adam burada yaşlar ne yapıyor biliyor musun? Alaca gidecek ya. Ambulans arıyor. <gülüyor> İnan ki öyle. Ben hastayım diyor. Ambulans getiriyor, götürüyor, bir mühend oluyor, ilacını alıyor, geri gelip bırakıp geliyor ambulans. Şimdi buralar. Tabi sen. <gülüyor> Yine senin tarlayı değil mi Burak? Ramazan nasıl görüyor musun? ilacı görüyor musun? O, o Ta o bu, kırmızı tepedeki Vay <gülüyor> be O kimin tarlası oluyor? Orada benim. Sizin mi orası evet. da? Sizin topraklar bayağı geniş o zaman bana. Taş o direğin altındaki iki tarlaya kadar bizim kökler Direk dediğin? Evet O büyük tepedeki Orada bizim aa, Hep sizin topraklar evet. Burası senindir değil mi? Evet işmailimizin tarlası. Burası Kocamustonun yani tammasın. Eski tammasın. Ruhu sızlasın mı değil. Ne diyeyim Kocamust? Cennet olsun diyeyim. Allah rahmet eylesin. Mustu'ya pek öyle bir şey diyemeyecek <gülüyor> şu, şu da yatıyor sefer, sefer. Oldu, O kim? Arkadaş. Ömer diye birisi. O şeyin. Ramazan'ın attığı ilacın aynısı mı oluyor? Yani otlar büyümesin <gülüyor> diye atılan oluyor. ilaçtan. Aynen öyle. İnsanlar neler yapıyor ya? Otların büyümesi, büyümesini engelleyen ilaç yani. yani şimdi Eskiden bir... onları yoluyordun ki zarar vermesin elle el yoluyordun değil mi? El çapa yapacaksın ya elle yapacaksın. El tarla... Seni de arada bir alalım Altı. kadrajın içine de. Diyor ki ot tarlanın öz evladı, ektiğimiz mahsul öve evladı. Ot, o e, tabii o kalıcı, o kalıcı. Sen öbürünü ekiyorsun, geri alıyorsun. Ekiyorsun, geri alıyorsun. Doğru. Burada size ait miydi başkasının? Topal Ahmet deyler Ankara'da oturuyordu öldü evet, Allah rahmet eylesin Burası Sadık emminin tabiratı <gülüyor> Çok güzel kokar çiçek. Çok güzel kokuyor canım Senin bunun bu çok meşhur kokar var. Çok güzel bir koku evet. canım. Zaten kokuyu etrafa da veriyor yani. Dışarı çıktık kokular gelmeye başladı. Burası Hüseyin Dayı'nın. Hüseyin dayı. Burası tam Hüseyin dayıyla Sadık Emme'nin sınırı. Şurası Sadık emmi burası Hüseyin Dayı. <gülüyor> ataletimizi de yapalım diye çekiyoruz. Bora da Erzen'in malikanesi. Erzen Bey'in malikanesi karşıda ışıl ışıl parlıyor. Yiyelim. Burası Sadık Emmin'indir. Burası kimin dediydi? Burası da Çerikler Süleyman Paşa'nın. mı? Hı hı. Ya yani, kardeşinizin ki. <gülüyor> Onların, Burası da yeşil olan yer Lohut. Meşhur simpaçların tarlasıymış Heh. Tekrar pamuk çalığı Ercan Bey yürüyüş yapıyor Bekçisi de mi? <gülüyor> Olsun <gülüyor> O, o da bir nevi doğru köyün en kalıcı yerlilerinden birisin değil mi? <gülüyor> doğru. Şehirde korkan köyün bekçisi. Şehirde korkan mı? Yani şehirde korkuyoruz biz ya. Yani. Yabancı. <gülüyor> <gülüyor> bunlar yakacaklarımız. Ha, yakacaklar bunlar. Şey Bunları nereden... Peki, aşkıdan işte orman kenarlarında gelen tarlaların şeylerini, Oralardan söküp buraya mı getiriyorsunuz? Evet, getiriyorsunuz, yavaş yavaş kese kese yakıyorsunuz yavaş. öyle mi? Bu bir tanesi zaten bir aylık yakacak olur herhalde. Olur. Oluyor mu? Olay be. E, senin... Bayağı bir zamanlık yakacağım var burada o zaman. İsmail Bey. Başmasana lan kardeşim. Buros. Kaçmasana lan kardeşim. <gülüyor> Yeğbili bili bili bili bili bili bili. Yeğbili bili bili bili bili bili bili. bili. Sultan Göçker donaya yerleşti. Videolarını çekeyim de halayın. Hatıra olsun değil mi? Aynen. Bak bunlar da akrabaları, yeğenleri. Sanan duyguların alayım bakalım. Duygularım Donadaki. karışık vallahi. Garipsedim ben donaya gelince. Mesela hatırlıyor insanı. Gelmişken tam da görürük diyordum. Sadık emmem, Hüseyin evet. emmem. dedemin şura asker amcamın babam şey me mezar mı? Okan olmuş. De çiçek hastalığı lanlar. mezar. Orada da mezar. He. Ne Hı. zaman ölmüş? 1936 40'larda ölmüş ya. Yani. Allah rahmet eylesin. Yanlışlıkla mezara basmıyorksa günağa girmiyor vallahi. Şurası mezar. Hı? Her taraf Yok hani kenarından geçmiş olalım diyorum hani. Benim değil ki. Tabii canım. Ha doğru. Çok eski olduğu için belli olmayanlar var değil mi? <gülüyor> Bu alan ziyaret burası köşelerin... Mezarlık olarak. Ha. Burada gömülü olanlar var mı? Biz yürüyoruz üstünde. Gel gel. Sınan Zeyn mezarı buraya kadar, şey, tarlası. Hüseyin Dayı'nın tarlası. Burada bak şu ekimin üstünde sürülecek alan var ya, Törevgün'e aşağısında bak. Şu hemen sürülmüş yeşil alan var ya, çiçek ekili. ekinin. Şey, Kırmızı alan var ya. Tamam. Kırmızı alanda şu boş otlu gözüken yer. Burada tamaşın. Bu mezarlar tamaşın tarlada. Ha. Mezarlarda Tamaşın tarlaları. Oralar yani. Tamaşın tarlalarıydı. Oralar yani. Hı hı. Niye Tamaşın tarlaları? Koca Mustafa'ya geçmiş. Ondan sonra demiş, benim de Tamaşın da hayırlı olsun. Mezara verelim burayı demiş. He. Öylece bak Asun amcanın. Öbür taraf var bizim. Bak televizyon çekildi orada ark olduğu için ayrı çektiler. O aşağıdaki ot donu, şu kırmızı alana kadar. Şu ekili o buğdaya kadar. Buradan da şuraya kadar. Tamaş'ın toprakları Bu tamaşta ya Annem de şurada ya yengi? Şu şu su mu? <Gülüyor> Allah rahmet eylesin. Arif <Gülüyor> Arif vardı. Bel Arif vardı. Şimdi senin dediğin tamaşın tarlası nereden nereye Şöyle bir? Şu sınır. Buradan tuttu. Burada ekimini görüyorsun. He. <Gülüyor> Ondan sonra şu kuru ağaç kırmızı toprak var ya, He. onun üstü yeşil alandan şu ekine kadar. Ekinin olduğu yere kadar. Bu mezarlığın o taraflardan Yok, tam bura. burası. Ha. Anladım. Burası kesiyor. Burası. Ne kadar kıpkırmızı bu toprak ya. Yeni kırmızı da ötesi yani. Evet. Çok değişik bir toprak var burada. Neyse öyleyse ya. O, nasıl tarif Ağaçların ötesinde tam sürütlar görüyorduk tamam. aynın evine. Onun bu yandaki yeşil tarla da tam Taş Buradaki ilk bayaların, görünen o üç dört ağaç değil, öbür tarafın mı bahsediyorsun? Bayaların oradaki Söğütler görüyorduk. Tamam. Onun bitişindeki bu yandaki. Ha. Ya. Tam da bayağı toprağı varmış. var. Ha. Resmen adamı talan etmişler bazı <gülüyor> Hani ben hani söylüyordu annemgil de evet. ne kadar nedir hiç malumatım yoktu yani. Ama parça parça bayağı harlası olduğunu söylüyordu annemgil. Ya, var Gerçi sizinkilerin hepsi parça parça değişik yerlerde. Ya, o zaman öyle olmuş demek evet. ki. Mesela... Peki bu mustağının elinde olan şeyler nereler? Çok mu böyle? O Yoksa bizim sadece Cikamaş'ınkileri mi kapatmış? Onun azım şu işte. sandım. Ee, Onun daha çok kapattı tam başın toprakları o zaman. Babamın benim yaptığım daş ağacı. Benim yaptığım daş ağacı. Bir sene uğraştım taşı güvenmeyi? O taşı e, nasıl Vince ile mi kaldırdı getirdi? Hı. He tabi canım, çok büyük. Biraz fazla dolaştık, kafam karıştı. Aynı yere geldi. Toprak çok acayip buranın ya. Kırmızı da değil bu toprak. Kırmızıyla pembe arası. Bunu, ha da. ayrıca ona da mı yazı yazdırdın ha, sen? kendim Köşiyer. mi ya, Ha kendin yazdın. Hı -hı. Allah rahmet eylesin. Yani yolcuydun ya hepsine bir fatiha okuruz canım. Burası evet. ağaçlar var ya. Bu tarla ne yaptı? Neyse bir köşe kadar. çekerim ben senin bildiğin erkeklerden değilim. <gülüyor> Onu biliyorsun mu <gülüyor> sen? Oo bunlar bayağı büyük İsmail. <gülüyor> hani Kemal Sunal Şaban'da Sonra yapıyordu ya ineğe diyordu ya git çekerim git canım diye. Ha babam <gülüyor> sınıfını seyretmedin hiç. <miydi? gülüyor> <gülüyor> Onu da diyordu ya hani inek bu <gülüyor> <o> gidince çekiliyordu. <gülüyor> Şurada hemen hani biraz Beyazlar ya, He. o bizimki. Sen İsmail dedeni gördün mü? O hafta, ona de ha, sen onu görmedin, sen hatırlamıyor. Ablan ha, az çok biliyordur, ama o çok küçüktür, hatırlamıyordur. Hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz hatırlamıyorum. Bir Ramazan abin o zaman için zaten. Ramazan abim zaten vefat ederken yanondaymış. Görmüş onu nasıl öldü. İsmail Şaha Moğa bayağı çıktık biz donuyduk. Evet. İşte ben şöyle çekeyim. Aa. Ne Hı? Burada da bizim inek var, siyah gözlü, siyah gözlü, Hangisi? ilk başta, en Beyazsiz, ilk baştadır. Beyazlı olan mı? Beyaz siyah gibi. Ha, siyah siyah, biraz siyah benziyor, biraz yarısı beyaz yarısı siyah benziyor direkt. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Olay gelsin. Şimdi, Aleyküm. şimdi de güzelim, şimdi. Şimdi, şimdi de güzelim, şimdi abon çilli şimdi de güzelim çilli Bizim İsmail bir daha. Allah Sultan Kadın orada at, arabada oturuyor tepenin doruğunda. <gülüyor> Alana doğru gidecek şimdi o kent kendine korkar vallahi orada. Hadi sen şöyle hem donuyor hem sen almış oldum. Burası pamuk çalısı. O türbeden dolayı buranın ismi herhalde öyle, değil mi? Ya, normal, daha da şey, bu türbede yatan adamın ismi. O adamın yatırının nasıl o kadar yüksek yeri başka yer? yani alçakta yer bulmamışlar da oraya gömümüşlerse. Işte. Adam orada mı yatıyor peki? Orada yatıyor. Diyeyim. Öyle deniyor. diyorlar, değil mi? Orada her gün oradaymış deniyor. Hep orada yaşıyoruz deniyor. İyi bileyim. Biz i̇şte orada bir tane bile taş almak haram. <gülüyor> atılır. merkez diyor, diyor diye doğru olmuyor ya. Saçma. Ev yanını alanı diye şişir. <gülüyor> öyle diyorlar. Şu bizim uzaktan motordan görünen de Ramazan değil mi? Ramazan değil mi o? Aha, Ercan oğlu Ramazan evet. Evet olur Ramazan. Uzaktan motoruyla ilaçlama yapıyor. Aa, burada pamuk nene sultan. Pamuk çalının dibindesin bak. Pamuk dede gömülüymüş sultan orada. Evet, bak şu var türbe var, var ya, He? şurası türbeymiş bak. He. Çıkıyor mu oraya? Yok ya oraya nasıl gideceğim ben <gülüyor> ya? Bizi götürür İsmail. Yok yok. Yol var oraya. Oralara çıkma yok. He? Yok. Yok raydarlar açtı. Korkuyor. <gülüyor> He korkuyor. <gülüyor> Çıkıyor bak hadi İsmail götürüyormuş biz. Nereye? Ben götürürüm sizi. He? Size. İsmail. Ben sizi götürürüm diyor İsmail. Nereye? Buradan dolanarak gideceğiz. Yok yok, almayım almayım İsmail. <gülüyor> Düz yolu yürüyemiyor oraya nasıl çıkacak? Oradan yuvarlanır hala. <gülüyor> sen burada sen pamuk çalısı burası işte Sultan. İki adım yol kaldı. çıkıyor mu? çıkarıyorum İsmail bizi. Ben çıkardım size kalmış. <gülüyor> çıkıyor mu? Oraları çıkamam. Ne yapsın? Para verseler çıkmam oralara. Niye? Orada türbe varmış ama. Olsun ama. imkanım yok imkanım. Yatır var yatır. Olsun oğlum. Dua ederiz gideriz ha. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun İsmail? Yorumun ne? Sizin ne derseniz. <gülüyor> İyi neredeyse burayı 10 dakika çektim İsmail yeter. İsmail ineklerimizi almaya gidiyor. Hangileri bizimkiler İsmail? O mu şeyin? Bayramın annesi o mu? O da mı değil? Yine mi tutturamadı? <gülüyor> evet dostlar. Ha? Dur geliyor. Şuradan yukarıdan bir çekeyim. Doğanın gökyüzünden görüntüsü, inekler otluyorlar, dağlar. Bayramın annesi bu bu. He? bayramın annesi bu. bu mu? Aha. Bununla Bunun adı yok mu? Bunun adı Zeytin. He? Zeytin. Zeytin. Zeytin, dur. Siyaklığında <gülüyor> Zeytin. <Ha. gülüyor> Hangiler bizim kiler şimdi? Bu tamam. Bu var ya. O Sen bunları bir araya toplayabiliyor ne İsmail? Abi, bu ne kadar büyük lan İsmail? Vallahi ben bile... Ne kadar büyük İsmail? Kız? Kız? Kurban Ha doğru Kurban Bayramı yaklaşıyor değil mi? <gülüyor> Doğanın uçsuz bucaksız yeşillikleri. İsmail bizim inekleri aldı. Bizimkiler bunlar mı İsmail? İkisi. Bayramın annesi. Bayramın annesi Bir de biraz önce dediğim gibi. E bayram buna daha çok benziyor. Benziyor. Yanlış olmasın bak İsmail. Yok. Şunun bunun buzası da. Onun da var mı buzası? O nerede? Şununla şu benzemiyor mu? Haa, bu bunun muzası mı? Şu küçük Hı. bunun muzası mı? Haa, küçük bunun muzası. Ha. Ama şuna bayağı benziyor. Ama bayrama bunlar daha çok benziyor. Bu erkeksi de bayrama. Ha bayrama. <gülüyor> Ailenin tek erkek çocuğu o mu oluyor ineklerin içinde? <gülüyor> Topladık mı şimdi İsmail? Evet topladık Bu üçü öbürü hani şu mu? Öbürü şu ha, Aşağıda mı o? Aa. o ya, efendim, ya, ya, <gülüyor> <gülüyor> İyi İsmail sen küçüksün bu inekleri güzel çeviriyorsun vallahi. <gülüyor> alışkın değilim arkadaşlar. <gülüyor> Bizim sultan nasıl bir yükseklikte bir bakın. Ne diyorsun bana? Yanatın ne? Ee, ne diyorum çok duyguluyum. Pamukçal'a geldik. Her yeri gördük. Çok güzel. ile de sohbet ettiniz bugün. Affeyle, sohbet... Affey'le de sohbet ettik. Sohbetimiz yarada kaldı. <gülüyor> i̇şte Dona'yı gördüm. Çok sevindim. Bu kadar. Kimlerdensin sen? He? Kimlerdensin? Köşkerlerden. Kimin kızısın? Hacı Söylü'ne. Kimin kızısın? Tamaş'ın. <gülüyor> <gülüyor> İsmail'in halasıyım. Aa, Tamaş dedemin torunlarından İsmail. Benim rehberim, yol rehberim. İsmail'in resmi de var. Videolarını hep çektim. İsmail'e hep videoları aldım canım. Dün aldım, bugün aldım. Buradan daha güzel manzara. Çok güzel canım her yer. Ayak altında zaten. Rehberimiz benim. İsmail Bey. Tamam. Dur bir de annemi şöyle camdan çekim. Allah bizim kız. Kaç koş. bin rakımda. Buradan yuvarlansam var ya parçam bulunmaz sultan. <gülüyor> <gülüyor> vallahi ben bile altıma kaçırdım Gidim çok yüksek biraz. Başını vallahi. He? Tamam sen de o tarafa bakma başın dönüyorsun. Hanım. Evet. Oo, bu da başka bir güzel koku, hanım şey. belli değil değil mi, başka bir şey bir çekecek bunlar. Oh. Ah, <gülüyor> Onları içeriden gördüm canım. Evet. Şunlar ne peki, bu küçük olan? Alıç diyor bunlara. Ha, tamam, şey, ahlat yani. Yok, küçük küçük kırmızı alıç. Tamam, kimisi ahlat, kimisi alış diyor bunlara. Yani daha armuda da diyorlar bunlara değil mi? Yok. O, o, o başka bir şey büyük mi? Büyük sarı alışlar, bu küçük kırmızı alış. Ha farklı. farklı. Anladım. Bu aslında ama yabani ağaç değil mi? Yabani ağaç. Doğru. Yabani. Simpaçların tarlası bayağı büyük herhalde. Değil mi? Değil mi? Değil, mi? Değil, mi? değil mi? değil mi? Onlardan ne ekili peki? Nohut. Nohut. Ha. Ama daha olmamış değil mi onlar sanki? Yok. Çok ya. küçük herhalde. Kiraz ağaçlarımız. Tomuş'un oğlu da karşıda geliyor. Kimin oğlu? Tomuş'un oğlu. Karşıdan Tomuş'un <gülüyor> oğlu geliyor. Selamünaleyküm emmi. Tomuş'un oğlu Hacı Osman diyor. Sen Tomuş'un Tomuş oğlu, ben Tammaş'ın torunu. Tammaş'ın torunu? Hanımın mı? Bir de geliyor Allah aşkına mı? He? Ankara'da oturuyoruz bir şey. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Yatırıyor. Bunu yok mu? Yok. Hani bir dakika, bir dakika, bir Yok Hı. işimiz var. Biz mezara gideceğiz biz de. Hayırlı günler mi? He? Ben de şoför arıyorum. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Yaşı bayağı var onun değil mi? Yani. 80'lerde var sanki. Var, var. Ercan Bey'in malikanesini şöyle bir ufaktan da çekik. İsmail Bey'le Ercan Bey'i çekelim. Kazları çekeceğim şimdi O benim babam ben onun babam ee, Tabi senin Şu kazları da bir çekeyim. kazlar komşunun mu? He? Bana saldırmasın bunlar He. Kovalıyorlar ya bazen görüyorum ben Bizimlerde Gelin kazlar buraya gelin Kafasını niye bunlar havaya düküyor bunların... Bir anlamı var mı kafasını böyle dikmelin? Kızdığı zaman mı yapıyorlar yoksa? Ya küçük Soğanı böyle seviyor mu bunlar soğan yiyor? <gülüyor> Vidikliyorlar <gülüyor> herhalde değil mi? <gülüyor> Yediğinden de değil. Bunlar ot mu zihninin altındasın abi. He? Hı. Sen çıkarım diyorsan çık. Hı. Kalkacak mı? Kalkacak. Yok kaka. Doğan'ın yolları. Sadık Emme'mine ne görünüyor buradan? Çantam aralarında değil mi ıldırıp? He? Araba da, paket de kardeşim. orada. Aha karşıdan bir tane donalı geliyor. <gülüyor> Herhalde seni çekmesem olur mu? Ben... Tam başın ocağı mı diyelim? Tam ocağı <gülüyor> Erzan Bey bize kaçak çay servisi yapıyor. Ulan kadın, Hacer miydi teyzenin adı? Kimin Hacer'di? He? Mağuş'un satının Hacer. Kocam Usta'nın oğlu isim neydi? Sait. Kocam Usta'nın oğlu Sait Bey tabanca tadilatıyla uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Çekim hatıra olur. <gülüyor> He? Yok yok. Şimdi güneşli havadan daha iyi oluyor yağmurlu havada. Necen <gülüyor> Bey ile İsmail Bey bize çay servisi yapıyor. <gülüyor> Allah Sultan şey, şey, Kaca'nın keyfine de yok. Kaş köyrelim. Bir çar kaşı değil mi? İzmar kaşını. da çekiyor. Karanlık çıkma. Var mı da o bardağ oluyorsun? Baba Olsun. Kerem özgürlük koşusun. Kendini yaralıcın nereye gizledin? için caminin içi hem çok büyük müsem çok güzel olmuş Dışarıdan bu kadar büyük gibi görünmüyordu bu cami. Buna Onunla... İçini dekorunu vallahi Sultanahmet'e benzetmişler. Sultanahmet'e gideniniz oldu mu? He? Ettin mi? Sultanahmet'in şeyi gibi anne, şu yapmışlar, ne denliyordu, ismini getiremedim abize. Sultanahmet de tabii çok daha geniş ama ona yakın bir şey yapmışlar. Simpaş yaptı. Öyle mi? Simpaş mı yaptırdı burayı? Allah razı olsun, valla adamlar çok güzel yaptırmış ya. Malzeme yaptı, köy şey yaptı. Çalıştı, yaptı. Allah, Allah kabul etsin yani. Allah razı olsun adam. Allah dört dörtlük bir cami. Dışarıdan hani normal bir cami gibi da, normalden bayağı iyi yani. Sıradan cami olmamış. Valla. Ercan Bey ile Sait Bey. Ya bende böyle bir merak var gittiğim yerlerde. Fotoğrafların, videolarını çekiyorum. Hatıra olsun diye. Bir cami çekmediydim doğanın. O da oldu. Tamam oldu. havuz nasıl var? He? Havuzda dök çekerim. Valla Allah kabul etsin adamların hayırını çok güzel olmuş yani. Şu avize mavize sistemi yani gerçekten farklı. Yani o eski Osmanlı camilerin havasını verdirtmiş adamlar biliyor mu? Burası da şey su dönüyor mu bunun içinde? Çalıştırınca. Çalıştırınca dönüyor. Şey yukarı doğru fışkırıp geri mi? şey hafif fışkırıyor geri dökülüyor. Şey de lambalar da yanıyor renkli renkli. He, çok güzel valla. Buralar mezar değil değil mi zaten? Hem beni çek hem de şöyle ara sıra dolanır. Ha, Hase geldi. Evet dostlarım, doğanın yeşilliklerinde bir ara keyfi yapıyoruz. Ha. Hatta de göstereyim. Tamam. Hüseyin dayı gelin evi hangisi? O da mı orada? Şey ah, mı? Hüseyin göçker. Yenge, Dönüş yenge. Ha, şey. Onun evi de dip, dibe. dip de yani. Zaten onlar kardeş ya ikisi. Aha. Hüseyin dayıyla ile Sadık'ın Doğan'ın bebeleri. Sizin burada da bebe diyorlar mı? Aynen. He? Çocuklarım. <gülüyor> Çocuklarım. Ankara'da bebe derler de. Şuradan gözüküyor şu taraftan. Çalıkayım şey, mı gelin evime? Hı hı. Aaa. İyi de şöyle güzelce bir çekim. Bak. Şu... Yeşil ev, dönüş ev. Onların mı? Hı hı. Onun hemen şu tarafında kırmızılık var ya, kırmızılık Tamam. Var. Orada sadık evleri. Ooo, ikisi yapışıkmış evleri onların birbirine. Sadık evleri. Evet, evleri Sadık de, emmiyle da. Hüseyin dayının evleri. Onun evinin evinde bir tane daha evleri. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba gençler. Gününüzün videolarını çekiyorum da. Nerenin? Köyünüzün videolarını çekilmişti. Sen senle mi karşılaştık biz? He evet, biz seninle Değil mi? Evi sorduyduk. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba oraya. gençler. Merhaba abi. Anladın. Ben ünlüyüm yani. Ben çekmek gerek yok. Ben zaten ünlüyüm. Ünlü <gülüyor> müsün? Youtuber mısın <gülüyor> yoksa? <gülüyor> Instagram <'cı> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Instagram, hepsi var bende. <gülüyor> Nerede ya? Tam neredeyse? Yerim yok yani. Bıcık cikim orada. Evet, Doğan'ın tamam. youtuber'ı. Evet. <gülüyor> Atıyor değil mi? <gülüyor> Biliyorum zaten. Hani caminizi de şöyle bir çekelim. Caminin yanından geçtik. Evet, Doğan'ın camisi. Doğan'ın gençleri. O ev boş herhalde, İsmail. Bayramda bayramda, nasıl kalıyorlar? O ev ölmüş, İsmail. O ev ölmüş, başın sağ olsun İsmail. Bak, bunu ki o evi Doğanın dağları. Bundan mı gidiyor? Çeşme var burada. Oraya mı geliyor inekler? Şu tarafta meşhur. Evet, dona kedisi. Kaçma ulan. Kaç. <gülüyor> Kaçıyor. Evet. İşte bizim Tamas'in evinin olduğu yerdeki meşhur çeşme burası. Şu aralık. Burası da Tamas'in evinin arsası. Evi tam burada bir yerde. Bu lan bir yerim. Eee onlar yapmışlar. Tam başın evinin yeri. Sadık amminin evi var şu anda. Orada Hüseyin dayının dönüş yengemin evi. Burada boş bir sıvarım eski ev. Sizin. Evet. He. Ben çocukluğum şeyim burada geçti yani. E sizin evler çok yan, yanaymış zamanında o zaman. Evet. Şeyin dayı gelin, peki eski evi neresiydi bunların? De. Sadık Emin'in eski evi öbür taraf öbür değil mi? Bir şeyden gidiyor, burası topraktı. Ha, topraktı, yıktı. Üstünden yıktı, yeniden yaptı yani. Üstünden geziyoruz yani. Ha. Burası dönseydi, üstten geziyorduk. Alttaydım bu ikas ya. Haa, anladım. Yani yere gömülü gibiydi bir nevi. İsmail Emin'in evi burası. İçinde bir şey var mı? Yok var. şey. Eski doma evleri. <gülüyor> <gülüyor> Çekelim. Şey buralar. şey. Ne derler? Hmm. Otantik otantik. Burada e, Bu var. ev 100 yıldan fazladır herhalde. Yok. Yok mu o kadar? 90 190'nın da falan diziliyorlar. 80 90'lı. Aşağı uçmuyor mu orada? Vallahi yapmış. oralar yüzmüş. Babam yapmış çünkü. He. Burada mezlerimiz vardı aşağı iniyorduk. Onlar yıkılmıştır zaten He. değil mi? Hı hı. Aşağı taptık. arka tarafı değil mi? Şurası tandırınız tabi. O zaman ki teşkilatınız da az değilmiş ya. Değil sizin evin arkası da bayağı var. Ama işte de buradan oturduğunu biliyorum ben. Burada oda vardı iki tane. Öyle mi? He. <gülüyor> burada oda vardı. Yani sizin evin bahçesinde. He. <gülüyor> <gülüyor> burada on yıl oturuyor. Haa. Burada on yıl oturuyorlar. Şöyle çekin de Vahri beni anlatın tam şimdi. şöyle iki tane oda varmış. He. O odada. Bizim evler yukarıda. Daha nem devam pakıyor. Yani Çakışlarına şeyini. Sariye yenge. Hı -hı. Oradan, tabii ki şurada merdiven var. Tam Odunlarını buraya mı taşıyordu? He? Odunlarını taşırken şey Buradan yapardı. Şu ara boşu alandı o zaman. He. Ondan sonra. Bu çatıyı ben son oda yaptım. He. Oralara taşıyor. Burada oda varmış. Bu odada kalıyor, iki tane. Şu tabii ki O burayı... Şahin'i demleyip de kimseye vermediği yeri burası mı? Burası. <gülüyor> Şu evin, babam yeri yok diye vermiş. Bu evler daha öbür taraftaydı. He. Yani tam başta da bunun yaşantısı burada. Burada senin bildiğin gördü. Bildiğin burada. Ben abi bunu unutmadardım aşağı yukarıya. Ve burada biraz Vay be, Tamaş'ın kaldığı yerde çekmiş olduk o zaman biz. <gülüyor> evet, yani kendi evini sattıktan veya verdikten sonra... İsmail Emimi'nin evet. evinin bahçesi şurada bir odası varmış. 10 evet, yıl burada kaldığını ben iyi biliyorum yani. Vay be. Evet. Annem de söyler, babam da söyler, ablam söyler. Zaten onlar dedikten sonra... Hı -hı. Hani, mesela mezar taşında babam dedikten sonra yüzde yüz doğrudur <gülüyor> benim. Hı -hı. Yoksa sadece söylentiye dayansa inanmazdım da. Ya, ya, ya. Hani e, inanmazdım dediğim Hani emin değil orası diyorlar derdik. Tamam. Ama babam ben diktim diyor. Ya ben onu alıp götüreyim buraya değil. Mi? İşte. videolarını çekeyim de halayın, hatıra olsun değil mi? Aynen. Bak bunlar da akrabaları, yeğenleri. Dan hanım duygularını alayım bakalım. Duygularım Donadaki. karışık vallahi. Garipsedim ben Dona'ya gelince. Meseler hatırlıyor insanı. Gelmişken tam da görürük diyordum Sadık emmem, Hüseyin emmem. Tam da görürük diye geldiydim ben aslında. Tammasi. Ben tammaşının adını bilmiyorum. Bilmiyorum da bilmiyorum. İsmini alarak. canım uzaktan emin oluyor işte. Yani babanla şey dedenle amcaoğlu oluyorlarmış tammasi dede. Kaçılı oldu gelmeyelim. İsmail, Ceylan. En küçüğünüzün adı ne? Recep. Recep. Recep. Ve tavukları. Ercan Bey'in evi, he? Sen gördün mü son zamanlarda Ramazan Dönüş Yenge'yi? Dönüş Yenge'yi yani 3-4 aydır görmüyoruz. 3-4 Evet, Kırkçülü koyuna geldik. Tavuklar, ördekler, gazlar. Ve birine soracağız da. Dışarıda yok. İnsan yok dışarıda, Allah Allah. uzaktan donayı görüyoruz artık. İyi de bu yoldan mı gideceksin donaya? Ha tamam, köylü kardeşimize sonra. Ana gibi valla. Selamünaleyküm. Kardeş, Dona köyüne buradan mı gidiliyor? Küçük Donaya buradan mı gideceğiz? Buradan devam mı direkt? O karşıda görünen köy Doğa mı? Tamam. Hayırlı günler. <gülüyor> Video çekiyorsun insan Üzgün konuş. Evet Doğa'nın dağları, ovaları. Çok güzel. Şu karşıdaki görünen köy var ya bence o. Evet arkadaşlar. Aranan doğa bulundu. Oh. İyi de orsunu getirdin. Şuna bak. Oo, fıskiyeye be. bak ben. Ne kadar güzel ya. Allah'ım, alavisiniz ama topraklarınız güzel. Güzel. <gülüyor> orası değil mi? Bence orası. Şura mı? He. Orası orası. Buranın güzelliğine bak ya. Bizim kız. Manzarası güzel değil miyim? He. Manzarası güzel. Çekiyorum işte. Yardaların güzelliğine şey. Aa, Bizim kızın köyü görünüyor uzaktan. Bak. Bildiğimiz Dona. <gülüyor> Evet dostlarım şu anda Esali koyundayız. leylek yuvası buldum bir tane buyurun size leylek leylek leylek yuvası göreceğimi hiç aklıma gelmez daha hayrettin bir şey valla Esali koyu Bakın bak, ne diyorsun lan kardeşim, bakmasana lan kardeşim, bakmasana lan kardeşim, gel bili bili bili bili, gel bili bili bili bili bili. bili. bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili. Valla leylek yuvasını canlı olarak görecen dünyada aklıma gelmez daha. Leylek! Sultan Karaden leylekleri gördün mü? Ne dedin? Esari koyu leylek yuvası. Evet bizim Sultan. Tamaşın ne, ne baba? mezarının başında. Duyguların ver Sultan. İsmailim. Sultan. Duygularınla Tamaşın du mezarının başında. Duygularım çok garip. Neymişsin? Ya. Nasıl bir, duygular taşıyor? Bir taktiri? şiir bulsaydım okuyacaktım. He? Bir şiir okuyacaktım da. Tamam işte mezarın başındasın. Mezer şiirini oku. Kuşlar konar mezeryonun başına, lanet olsun toprağına, taşına. Ya ya. Ya bizim kız. Tam hani başın Mehmet diler mezerini. babanın mezerinin taşını. He? Öyle. İşte. Oh, taşta oynuyormuşlar. Garip Gerim. Mehmet de ama onun yaşıtları, aha bunlar He? da aynı. He? Bunlar da aynı, isim He yok bir şey. O zamanlar. Sahip olanlar belli. Sahibi olmayanlar bir taşı bile yok bak. Sahibi olan adam... adam... olacak Alaca'dan bir taş alıp getirip boyacak. Başına ağaç bile dikmiş adam baksana. Allah rahmet eylesin. Mezarin içinden Allah ağaç Allah çıkmış. Allah. Onu Baba görmüş müydün İsmail? Yıldırım burada bak, mes... tarlası. He? He. Burada tarlası. Şey, Hepsini söyledi canım. Mezer. He. Şurada ufak bir tarlası varmış. He. Mezarlığın şu arka tarafı yine Tamaş'ın tarlasıymış. Mezarlık yani. He. Ondan sonra hepsi... Bizim tarla var. Ercan hepsini gösterdi bana canım. Ee, doğru söylüyor. Ya bizim kız... İsmail çok iyi biliyor hepsini. Sultan utanmıyorum sen mezarlığın üstüne oturuyorsun. He? Ee? Çok güzel ya söyle. He? Ee? Dedeyi mezarı hangisi oğlum? Orada. Ha, bir de orada bir. Tamaş'ın yanında bu kadar mı duracaksın? İyi, tamam. Acelen mi? Ee, Tamaş'a e. bir diyeceğim var mı burada? Diyeceğim, ben de yanına alsın. He? Başka bir diyeceğim yok. Hayırlısıyla. E, Tamaş'ın yanında boş yer var Sultan. Bir yaşa, çok yaşa, bura. E, Tamaş'ın yanında boş yer var. Ha, nerede? Sultan. <gülüyor> Nepsi? Tamaşımın Vallahi varmış. <gülüyor> Tamaşımın yanında şey var ama bir tane çamağacı var ki olmasın. Allah hayırlı ölüm dersin Amin. Allah rahmet eylesin ne inşallah. i̇nşallah. Ya bizim kız. Tamaşımın yani. mezarının başındasın şu anda. Böyle daha sevapmış zaten. Böyle sefil yatmak da sevap. Allah'a Keşke benim telefonu da çekeceksin mesela. Hepsini çekiyorum ben. Sen telefonunu yapıyorsun. Benim evde bilgisayarda şiir Bunları ettiririm ben. Isteriz. Onlara gönderirim bu videoları. Tamam. tamam. Senin telefonunu çekeceğinle bir şey olmaz ki. Çıkıyoruz mu yıldırım sıcak? Ne? Çıkıyoruz mu? Bak şimdi sen de Sıcak. Bu kadar mıydı babayın mezerinin başına geleceğim? Ne olacak? Tam başımın isimsiz mezarı dostlar. Hava da iyisin daha. Amin en Allah cennet rahmet cennet. eyleye. ya. Çiçekler ne kadar güzel ya. Burası da mı acaba mezar birinin üstüne basam mezar basmıyor? Bir üstü. Adam... Bravo üstüne üstüne vasm yaparlar mezarın. Çiçeklerin güzelliğine bak ya. Ee, güzel, Kokusu güzel. yok. Tamasın bir ben bak şu yeşil görünen bir yerin bir kısmı Tamaşın perlasıymış. Erçin derdi. İsmail çocuk sıkılmıştır. E? Ercan cenazeye gitti. Hacı bir eksiciktan. Bizim kız tabaşın mezarının başında bastonunla oturuyor. Ne diyor? Garip yazın mezarının taş şunu. Kimsesiz. bir taşın bir yok. Para Evet, sutunum. Donayı gördün, ayrılıyor donadan. Ne diyor? E, Ayrılıyorlar. helal Jüncelerin et ne? donan. Bir daha gelemem. Pamukçal, pamukçal. Burası, al Pamukçal'da. Pamuk geldim, gördüm. Allah razı olsun. Pamukçal'da sen. doğa Dona. Hoşçakal Dona, Pamukçal. Dona için diyeceklerim bu kadar mı sultanım? Diyeceklerim bu kadar. Çok, çok duygulandım. Diyeceklerim bu kadar. Köyümü çok seviyorum. Köyümün yağmurlarına gömün beni. <gülüyor> Köyün yağmurlarını da yedik valla. He yedik. Ayağımız yedik kademli. içtik kendimizden geçtik. Anlat bir kere razı olsun canım valla. Adamlar. adamlar bizi ağırladı. Olur. Donadan Alacı'ya doğru gidiyor pancar tarlaları. He? Pancar tarlalarının içinden gidiyor. Usta'nın işte. oğlu bile sahip çıktı bana. Usta'nın oğlu sahibi canım adam. Bak seni sütünü, peynirini bile getirdi oğlan sabah anladım. erkenden. Ne? Sana süt, peynir getirdi. Getirdi mi? Getirdi. Ne zaman lan? Bagaca koydu. Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun canım. Yani ne diyeceksin? Ne? Ne diyelim, oğlan iyi bir insan yani? Ya babası yani. da kötü insan değildi. Babam satmış yani. o da almış. Babasının yani, günahını olduğuna soracak halimiz yok. Tabi Babam sarpmış adam da almış. Değil mi? Tabi mi? Kimse kimsenin elinde zorunluğunu alırmış ya. Zorunluğunu alsaydım, bizim sadık matık rezil ederdi onu. Ya bizim kız. Tarlalar, bahçeler, boşça kalın. Da, bir ya. daha öyle yap bakayım bir. Tarlalar, bahçeler, e, pamuk çaldı, donha. Hakkınıza helal edin. <gülüyor> i̇yi ki gördüm köyümü vallahi. Bir daha evet. ya geldim ya ya gelmedim. İyi. İyi, i̇yi, iyi de bölüm. geçti yani. Öyle var he? İyi de geçti diyorum. İyi de geçti diyor. İyi de geçti. Sağolsun ha ya, ya. Adamların yatağında yandı. Şöyle bir uzaktan çekik